Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz Mafya 2 Definitive Edition. Evet arkadaşlar, oyun dünyasının en çok sevilen serilerinden biri Mafya tekrardan PC ve konsollarımıza konuk oldu bilindiği üzere kısa süre önce mafyanın Twitter hesabından family diye bir paylaşım yapılmıştı. Bu paylaşımdan sonra insanlar heyecanlandı. Acaba Mafya 4 mü geliyor? 4. oyunlar şey değişimi falan gibisinden. Lakin Mafya 4 yerine ilk 3 oyunun definitive edition'ın çıkacağı duyuruldu ve biz de bunlardan ikincisinin incelemesiyle karşınızdayız. İncelemeye geçmeden önce sizlere şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Mafya 2 ile Mafya 3'ün Normal sürümleriyle ile Definitive Edition'ları arasında öyle muazzam farklar bulunmuyor arkadaşlar. Fakat Mafia 1 biliyorsunuz, çok eski bir oyun, onu remake olarak yapacaklar. Yani aynı bu Resident Evil 2'de olduğu gibi grafikler falan tamamen değişecek, her şey yenilenecek ve muazzam bir oyun deneyiminin bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Zaten çıkış ta takvimi de o yüzden biraz şaştı böyle, normalden bilirsiniz ilk önce birinci oyun, ikinci oyun, üçüncü oyun çıkar. Lakin Mafia 1 en son çıkacak. En önce ikinci oyunun kodu geldi bize. Daha sonra üçüncü oyunun kodu geldi. Ve en son olarak da muhtemelen mafya 1 gelecek. Onun incelemesini biraz daha böyle geniş ve aksiyonlu yapacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Vito Scaletta'nın hikayesine odaklanalım. Biliyorsunuz mafya 2 yaklaşık olarak 10 yıl önce yani 2010 yılında raflardaki yerini almıştı. Vito Scaletta'yı kontrol ediyorduk bu oyunda. Nitekim Definitive Edition'da da değişen bir şey yok yine. Vito Sikaleta'yı kontrol etmeye devam edeceğiz. Tabi Definitive Edition olduğu için işte bu sonradan gelen ek paketler ne bileyim silahlar milahlar her şey oyunda mevcut. Bunu sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Yani öyle oyunu aldığınızda acaba şu ek içerik için ek ücret öder miyim gibi düşüncelere kapılmamanız gerekiyor. Oyun bildiğimiz mafya iki arkadaşlar. Grafiklerde de öyle aman aman bir değişim yok. Hatta ben bir şeyi fark ettim. Ee, normal oyunda FPS düşümleri bu kadar fazla olmuyordu. Fakat Definitive Edition'da biraz daha böyle sanki donmalar kasmalar yaşanıyor gibi hissettim. Ki birçok forumlara baktığımda onlar da bu durumla karşılaşmışlar. Yani bu konuda hemen hemen herkes hem fikir diyebilirim. Lakin bu ufak bir yamayla halledilebilecek bir sorun. Yani çok da önemli değil. Bunu da sizlerle paylaşmış Olalım oyunumuzun hikayesinden kısaca bahsedelim arkadaşlar. Biliyorsunuz mafya oyunlarında direkt olarak böyle bir mafya içine dalmıyoruz. Yani oyun başladığında hemen böyle mafyadaymışız gibi bir hava yansımıyor. Nitekim ikinci oyunun hikayesinde de böyle balıklama olarak mafyaya girmiyoruz. Lakin böyle küçükten başlayıp adım adım adım adım adım, adım en üste kadar tırmandığımız bir oyunu deneyimliyoruz. Nitekim şunu da sizlere belirtelim. Mafya 3'te de biliyorsunuz Vito Scaletta karakteri yer almaya devam ediyor. Ana karakterimiz değil ama oyundaki önemli yan karakterlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda genel itibariyle arkadaşlar çatışma hisleri falan başarılı hikayesi özellikle 3. oyuna göre başarılı fakat 1. oyuna kıyasladığımızda biraz zayıf kalıyor. Öyle tam olarak mafya havasını hissedemiyorsunuz fakat. Yine de üçüncü oyun kadar saçma değil. En azından tek başınıza böyle gidip koca koca birlikleri, koca koca depoları basmıyorsunuz. Bu da oyuna artı bir yön kazandırmış diyebiliriz. Eğer böyle mafya hikayesi, mafya tarzı oyunlardan hoşlanıyorsanız zaten bu yapımın bir alternatifi bulunmuyor. Genel itibariyle baktığımızda piyasada böyle mafya rolüne girip de işte ne bileyim racon kestiğiniz bir oyun yok. Bir ara biliyorsunuz Electronic Arts'ı Godfather'ın oyununu yapmaya çalışmıştı fakat feci halde batırmışlardı. Ondan sonra zaten devamı gelmedi oyunun. Sadece bir oyunda takılıp kaldılar. Mafya 4 umarız ileride gelir. Ben gerçekten Mafya serisini seven biriyim. 3 oyununu da bitirmiştim. Hatta 1. oyununu 3 defa bitirdim. Dolayısıyla şu anda remake'ini büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. 2. oyunda da 1. oyunla alakalı bazı sahneler vardı. Onun spoiler'ı şimdi vermeyeyim sizlere. Gerçi oyun çıkalı 10 yıl olmuş. Hikayede bir değişim yok. Muhtemelen şimdiye kadar oynadıysanız o spoiler'ı da biliyorsunuzdur. Diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere biraz oyundan sahnelerle baş başa bırakalım. Daha sonra incelememizi sonlandıralım. Hey, uh, you think I could, uh... What? Drive, Vito? The That's the pedal over there on the right. I know, Joe, I know. Okay, now make a right here. Then just go straight for a while. Hey, whoa, whoa, whoa, slow it down a bit. No need to get pulled over for no reason. Hey, who's that guy back there? What guy? The guy at the body shop. Oh, Tommy! My buddy's nephew. He's kind of quiet, but let me tell you, the kid's some hell of a dancer. Saw him at the old dance hall in Ester Bay a couple of weeks ago. He had all the broads going nuts. Do I detect a hint of uh, jealousy? Are you kidding? I don't need no dance moves. I got charm, my friend. Here, I'll give you some of my lines, so maybe you won't have to spend. <laughs> hey, what the fuck are you doing over there? Ah, shit. Evet arkadaşlar Mafia 2 genel itibariyle başarılı bir oyundu zaten. Dolayısıyla başarılı derken burada 90'lık 80'lik bir oyundaydı daha çok böyle 75'lik bir oyundan bahsediyorum. Beklentilerinizi karşılayacak bir yapımdır. Eğer mafya hikayelerini böyle seviyorsanız deneyimlemenizi tavsiye ederim. Fakat her şeyden önce mutlaka ve mutlaka önümüzdeki günlerde çıkacak olan Mafya 1 remake'i satın almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.